Tabii ki gönüllülerimize haber saldık. Dedik ki 23 Nisan'da küçük kardeşlerimiz, küçük takipçilerimizle güzel bir video serisi yapalım. Bizimle evde deney yaptığınız videolarınızı paylaşın dedik. Ve şimdi ilk olarak sizlerle sevgili Aden'in Renkli Süt Deneyi isimli videomuzu paylaşıyoruz. Bakalım nasıl bir deney yapmış. Sonrasında da bunun üzerine konuşuruz belki Aden'le ve Mibis'le. Merhaba, gelecek bölümde kanalıma hoş geldiniz. Bugün renkli süt deneyi yapacağız. Malzemelerimiz önceden hazırlanmış gıda boyaları, bir tane süt, bir tane bir tane bulaşık petarcana, birkaç tane de çubuğu. Şimdi istediğimiz renklerden içine atıyoruz. Sonra kulak çubuğumuzu alıyoruz ve batırıyoruz. Ondan sonra bir tane, bir tane, bir tane yeri batırıyoruz ve renkler dağılıyor. Böyle de deneyimiz bitti. Bütün yemeyi çiğneyen çocukların bayramı kutlu olsun. Bilim bilmektir. Mustafa Kemal Atatürk. Çok güzel bir videoydu. <gülüyor> Ellerine sağlık eden. Şimdi senin bir videon var ve evet. ben o videoyu izlediğim zaman dedim ki bu kız tam bir profesyonel. Kesinlikle. Çok beğendim Ve senin videonu izlemek istiyoruz şimdi. Evet Zeynep'in videosu gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir deney yapıyoruz. Hadi uzatmadan deneyimize geçelim. Bardak gerekiyor. Su gerekiyor. <gülüyor> Çakmak gerekiyor. Çakmak e, kullanırken birbirinizden yardım alın çünkü ateş. E, tabak gerekiyor bir de mum gerekiyor. Mumu tabağın ortasına koyuyoruz ve tabağımıza suyumuzu dolduruyoruz. Doldurduktan sonra mumumuzu yakıyoruz. Bu arada yakarken küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ateşin yanmasını sağlayan şey... Ee, oksijendir. Oksijen olmadığı yerde ateş yanmaz. Evet ateşimizi yaktık böyle gördüğünüz üzere. Şimdi bardağımızı üstüne kapatıyoruz. Evet ateş belli bir süre sonra sönecektir. Çünkü içerideki oksijeni elinden geldiğince çekiyor. İçeride oksijen kalmayınca da sönüyor. İşte burada olduğu gibi şu anda söndü. Böyle. Çok güzel bir deney ve çok güzel anlatmışsın. Özellikle oradan lafı uzatmayalım diye, diyerek bağlayıp bayıldım. İlk izlediğimde de bayıldım. Çok güzeldi. Şimdi gönüllülerimizden Hediye şevalin yakını Ali'nin tabak ve vakum isimli deneyini izleyelim. Bakalım nasıl bir evet. deneymiş? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bardak tabak vakum deneyi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak pecizeyi tabanın üstüne koyalım. Sonra taban İçine bir miktar su koyalım. Biraz ıslanırırsın. Sonra e, bir miktar e, tabağın içine kolonya dökelim. Son olarak ise arkadaşlar e, çakmakla tabağın içindeki kolonyayı yakalım. Şu an yanıyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. O zamana kadar kağıdımız var tabi. Hadi atalım onu da içine. Şimdi iyi izleyin, ne olacak? Bakın bakalım. <gülüyor> ve bunun ise arkadaşlar e, bardağın içindeki oksijen azalır ve basınç artar. İç basınç artar. <gülüyor> evet çok güzeldi gerçekten bu video. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali çok heyecanlı anlatmış. Evet. Böyle bir... Bir, bir de bilim şeyi bilimsel bir sanki bir şey yapıyor gibiydi <gülüyor> yani gerçekten yani bir bilim bir şey almış gelecek gerçek, gerçek bilimde yani gelecek bir bilimde şüphetliği şey çok yeni miydi evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi Buse Kuloğlu var bizim reji ekip liderimiz ve Buse'nin yeğeni var şimdi Yusuf Toprak Yusuf Toprak videosunu izleyeceğiz merhaba ben Ali bir size etkisinden çıkmadı ne yapacağız? Bir suda oldu. Kalba karıştı. karıştı. Evet. evet, yayınlar karıştı. Evet. Ee, o Afrika vardı. Yusuf Toprak. Evet Yusuf Toprağın olacak. Yusuf Toprak dans eden Mısır deneyi var. Ee, o Oo. da gelir şimdi. Hah, geldi. Ya, arkadaşlar ummadım. Bu da değil. <gülüyor> Sırası karıştı. <gülüyor> Neyse olsun toparlarız şimdi. Yayınla yayın atma vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Pasta yapmanın evet. sırları yapıyorum. Malzemelerimiz su, kabartma tozu, sirke. İlk önce karbonatı döküyorum. Sonra karıştırıyorum. <gülüyor> Sonra mısırlarımı döküyorum. Gördüğünüz gibi dile düştü. Sonra sirkemi döküyorum. Gördüğünüz gibi karbonat ve sirke birleştiğinde gaz oluşuyor ve mısırlarından elbisine yardım ediyor. Heyecanlı bir arkadaşım. <gülüyor> heyecanlı karıştırırkenki mimikleri beni benden aldı. Ben çok beğendim yani videoda beraber oynarken çok sevdim. Ben de böyle. Şimdi ekibimizden yine hediye şevalin yakını Arif Talha'nın ters yön deneyi izleyeceğiz. Az önce yanlışlıkla biraz başını görmüş olduk. Bir bakalım nasıl bir deneymiş. Hadi izleyelim. Merhaba ben Arif. Bugün sizlere test görüntülerle ne yapacağız. Bir su dolu su doldu O da böyle kaldınız kağıdımız suyun arkasından bakınca oklar te te görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ters görünüyor da ters görünüyor size şimdi göstereyim arkadaşlar Bor bu suyun arkasından da ters görünüyor bu yazılar Ooo! Gelecek Bilim'de yazıyor! <gülüyor> bu arkadaşımız... Bu arkadaşımız benim favorimdi. Gördüğünüz gibi evet. muazzam bir sunuş yaptı ve deneyi gayet en iyi şekilde bizlere aktardı. Şimdi sırada benim bizzat hocam olan Deniz Hocam'ın kendi çocuğunun bir deneyi var. Demir'in bir deneyi var. Kendisi yumurta deneyi yaptı. Bakalım bu deneyde neler olmuş? Oturup izleyelim. Hadi bakalım. Tamam Hadi arkadaşlar, benim adım Demir Mercan. Bugün sizlere yumurtanın dar bir şişeden nasıl geçeceğini göstereceğim. Evet, şu an geçmiyor ve bir peçete ve çakmak Tabii bunu büyüklerimizden yardım olarak yapmamız lazım. Lazım. <gülüyor> azıcık yapacak sonra içine koyuyoruz so sonra. Yumurtayı da koyuyoruz ve... ta Hop. <gülüyor> Tam bir sihir, tam bir magic. muazzam <gülüyor> <Çok gülüyor> <ya>. etmesin. Çok iyi, gerçekten <gülüyor> çok güzeldi. Evet, <gülüyor> çok güzeldi. Demir, evet. teşekkür ederiz. Ellerine emeğine sağlık. Senin de 23 <gülüyor> Nisan'ın kutlu olsun. Şimdi sırada bizim yine ekibimizden, Gönüllü ekibimizden Esengül Çiftçi var. O Esengül Hı -hı. Çiftçi'nin yakını olan Berit videosu var. Şimdi bir deney yapacağız. Şimdi deneyimizde ilk önce eşyalar tanıtalım. İki bardak suyumuz var. iki adet yumurtamız var. Ve biraz da tuzumuz var. Şimdi biz burada kuvvetin etkisini yapacağız. Bir, e, ilk öncelikle... Bir bardağımızda tuzumuzu koyuyoruz. 2 3 kaşık tuz yeterli olur. Biraz karıştırıyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. Bu arada ilk önce ilk önce bu normal bardaktaki suda şey yapalım. Gördüğünüz gibi aşağı indi. Şimdi de tuzlu suda yapacağız. Aşağı indi. Demek ki bu demektir ki biraz daha tuza lazım demektir. Tuzumuzu atıyoruz. Bir kavanoz tuz. <gülüyor> Tuzu eksik gelmiş yumurtanın. Ortaya geldi arkadaşlar. Şimdi bir kaşık Aha. daha. Bir kaşık. Ve havaya kalktı. Gördüğünüz Vay. gibi tuzun yaptığı kuvvet. Şimdi buradaki neden aşağıda tuz olduğu için tuzlu suya batırdığımız için kuvvet uyguluyor. Kuvvet yumurtanın yukarı kalkmasını sağlıyor. Buradaki şeyde de saf e, saf su olduğu için aşağı indi. Ama tuzlu suda yukarı kalkar. Gelecek buradaki herkese selam söyledi. Biz de buradan biri selam söyleyelim. Elimde 23 Nisan'ınız kutlu olsun, çocuk bayramınız kutlu olsun, sevgi dolu yürekle öpüyoruz. Biz de seni öpüyoruz Beritan. Biz de seni öpüyoruz Beritan. Kutlu olsun 23 Nisan'ın Beritan. Senin de kutlu olsun. Çok güzel bir deneydi. Teşekkürler. Evet. Evet. Şimdi sırada kurucularımızdan Cevdet'in bir yakını var. Cevdet sen sunmak ister misin? Evet ben sunayım. Sun Demir var. Demir gelecek şimdi e, deneyini istedik ondan o da paylaşacak bakalım sunmuş oldum böylece ablasının ben. çocuğu değil mi Cedi evet, ablamın, ablamın ablamın oldu yeğenim demir evet, var. benim adım demir Ömer şimdi <gülüyor> ne yapacağım sabu sopoğun etkisi sabu sopoğun damluk kapları üzerindeki su şimdi başlıyoruz bak anlatıyorum Su, karabiber ve Soğum. Şimdi başlıyorum. Önce suya döküyorum. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi sıra karabiberde. Karabiber mikrop mu? Evet. İyice dök mikropları. Dök, dök, dök, dök, dök. dök, İyice yayılsın. Dök, daha dök. Dök, dök, dök, dök, dök, dök, dök. Tamam. Şimdi sıra bunda. Evet. Şimdi sabunun tam ortasına Evet. Nasıl ayrıldı mikroplar gördünüz mü? Evet. Hoşçakal diyelim Demir. Hoşçakal. Deneğimizi bitti. <gülüyor> Sana da hoşçakal. Hoşçakal. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben tamamını izlememiştim. Çok güzel. <gülüyor> Bizim gönüllü ekibimizden Hediye Şevval Artan'ın. Hatice Ebrar var. Herkese Merve Gelecek Bilimde kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere uçan çay poşeti deneyini yapacağım. Uçan çay poşeti deneyi için gerekli olan malzemelerimiz birkaç adet poşet çay, küçük bir kase, çakmak, makas ve yüzeyinizin zarar görmemesi için gerekli olan tabak. İlk öncelikle çay poşetimizi alıyoruz. İpini koparıyoruz. Ardından makas yardımıyla uç kısmından kesiyoruz. Sonrasında, iki, sonrasında içindeki çayı önümüzdeki kaseye boşaltıyoruz. Parmağımız yardımı ile bu poşeti silindir şekline getiriyoruz. Ardından tabağımızın üzerine koyup çakmağımızla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, çok kutlu. iyi. Herkes iyi. Bir <gülüyor> şey soracağım. Bunun bunun <gülüyor> sebebini anlatacaksınız umarım. Yoksa ben bu yayını kapatırım. Video bitmedi. <gülüyor> Video bitmedi. <gülüyor> Devam. Ha tamam, pardon pardon. Nasıl olabilirse aynı dilek balonlarındaki ısınan havanın uçması mantıktır. Çünkü burada gördüğünüz gibi sindirdi ve havayı çakmakla yaktığımızda ısındı ısındı ve bir süre sonra hava yokmuştu. Isınan hava genleşir temel prensip ama böyle evet. uçması vav wow. zaten hediyenin copy paste'i bu da. <gülüyor> evet evet hediyesi. Hediyesi, hediyesi, kuzenler hepsi genleşir. burada. Isınan hava genleşmeden ziyade ısınan hava evet. yükselir. Hediye Şevval'in tanıdığı Elif Su'nun deneyini göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. bakalım. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte patates... Hediye Şevval'in küçüğü. Aynısı. <gülüyor> Maytanlı. Şimdi... <gülüyor> Tuzu, kaşık, patates ve iki bardakta da eşit miktarda su. Şimdi deneye geçelim. Altı yemek ay 6 kaşık tuz atacağız. Şimdi bu tuzlu suyumuzu çözeltene kadar karıştıracağız. Hediyenin aynısı. Evet. Çok benziyor Şimdi patateslerimizi koyacağız. Patatesini yerim senin. Normal suya koyduğumda şu an battı. Tuzlu suya koyduğumda ise şu an yukarıda kaldı. Bunun nedeni ise e, şey yo, tuzlu sudaki yoğunluk fazla olduğu için patates yukarıda ama normal suda tutabildi. E, Tuz falan olmadığı için ve yoğunluğu az olduğu için patates aşağıda kalıyor. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Teşekkürler Elif Su. Gerçekten çok güzel bir deneydi. Ne olsun Elif Su. Patatesini <gülüyor> yerim senin. Çok tatlı bir videoydu. <gülüyor> Gerçekten çok güzeldi. Şimdi, e, Esengül çiftçi var bizim yine gönüllülerimizden arkadaşımız. Esengül'ün yiyenleri, Kaan ve Çınar'ın deneyi var. Onu izleyelim şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, patlamayan bir balon yapacağız. E, malzemelerimiz iki adet balon. Bunun içinde e, su var. E, bir adet mumumuz var. Ben bunu videodan önce yaptım. E, hadi başlayalım. Çınar tut Çocuk korkuyor. <gülüyor> Buradaki abi şiddetini görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi su balonumuzu geçtik. <gülüyor> Olmadı arkadaşlar. Fazla tutmak istemiyoruz. herhangi bir şey olursa diye korkuyor. <gülüyor> deneye de güvenmiyor yaptığı <gülüyor> dediğine de çok. İlşan bağlamını kutluyorum arkadaşlar. Biz de senin bayramını kutluyoruz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya deney olmadı ama önemli olan deney değil ki. 23 yıl kutlamak mesaj verilmiştir ama o kadar çok <gülüyor> evet. korkuyor. Şimdi yine Esengül'ün yakınları olan Meryem ve Ali'nin deneyini izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey yapmışlar. Hadi izleyelim. Şimdi detaydan döktük bir tane bardağa ve bir bardağa da bunu döktük bir bardağımla da bunu döktük şimdi detaydan dolu bardağımı bir sulu boyu parçası atıyorum ve karıştırıyorum <gülüyor> sine dökü. Hadi bakalım. Ne çok, çok çok çok çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Çünkü deneyimiz olmaz e, ya. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırmazsak deney de olmaz. Şu <gülüyor> mutluluğa bak sağdakinin ama. Evet. Gözlerin içi Gördüğünüz gibi Cenk'in mavi oldu. Ve evet. hop! Evet. Kirlenmesin diye. Onun en büyük tarafı odanı kirlenmesi. Abi eco-trendli, aile dostu, anne dostu müthiş bir çocuk ya. Herkesi böyle bir evlat... Bak bebek de hiç ağlamıyor. Usulluğa bakın. Arkadaşlar şimdi... ...deneğiniz son aşamasına geldik. Arkadaşlar... Ne var benzerden Burak çocuğa? Baksana yanıyor. Allah ağlamıyor dedim yanıyor. <gülüyor> Maalesef içmiyor. yanıyor. Evet ay gözlük ooo gerekmiyor gerçekten ev kirlenmesin diye yapması haklıymış aynen gerçekten patlamış bu kendi iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz ya tatlı sıkı. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> ya vallahi maşallah. Gerçekten... Güzel bir mum deneyi var. Mum deneyini de bize Nurdan anlatacak. Hadi izleyelim Nurdan'ı da şimdi. İşte mumumuzu ve kasesinin tam arkasına yapıştırmamız gerekiyor. Sonra <gülüyor> suyu. bir bardak <gülüyor> suyumuzu buraya döküyoruz. Şimdi bir bardakla mumumuzun üstünü kapatıyoruz. Ve mumumuz birkaç saniye sonra sönüyor. Sonra da kasenin içindeki su yükseliyor. Hava, hava camları için çok önemlidir. Gelecek bilimdeki bütün çocukların 25 Nisan çocuk bayramını kutluyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de edin. kutluyoruz tatlı evet. kız.